bu serserilerden şikayetçiyiz. Mahallede huzur kalmadı. Benim ablalarım bak orada tandır ekmeği pişiriyorlar. Evet. Hani mavi durumlar olmadık, olmadığı için mecbur ekmek pişiriyorlar. Evet. Ekmek de pişiremiyor, Tek kişi başı orada duramıyor. Bak orada gördüğünüz gibi e, serseri oraya girip esrar çekiyor, içki içiyor. Tiner çekiyorlar. Ablalarımız da burada korkuyorlar tek başına. 2-3 kişi gelir burada birbirini nöbet tutuyorlar. Birbirini koruma anlaşılıyor. Hacı abimiz de buraya çıkıyor. Şöyle, yani mahalleli nöbet tutuyor. He, nöbet tutuyorlar, ekmek pişirene kadar. Ekmek pişirinceye kadar Mahalleli evet. kendi arasında He, nöbet tutuyor. Kendi aramızda tutuyor. birimizi koru, koruyoruz, evet. nöbet tutuyoruz ki serseriler. Dün de bir tane serseri oradan çıktı. O bana ters baktı, ben ona ters baktım. Bize huzur kalmadı. İki defa, üç defa da beni tehdit ediyorlar. Ee, bakın ev sahibinin eşyalarını çaldıkları için, ev sahibime haber verdiğim için e, dediler ki bana sen sert kaya e, çarptın. Yanlış kapıyı çaldın bana dediler. Bize bulaşmayacaktınız dediler. Ondan sonra gelip eşyamı çaldılar. Ben evde yoktum, geldiler kapımı kırmaya çalıştılar, İçten e, içeri içeride, benim ev sahibim depotsu var. Evet. Onun eşyaları vardı içeride. Evet. Oradan kapıyı kırıp benim evime girmek istediler. Biz bu iş üzerinde duracağız Allah'ın bizi. İnşallah Allah razı yani. olsun sizi, sizi size. Sizi de. yalnız bırakmayacağız. Rabbim yani. sizlere zeval vermesin. Sizi onlarla da karşı karşıya da bırakmayız. İnşallah Allah, Allah gördüğünüz gibi, yani bizim e, hayat yani sağlık güvencemiz yok bu mahallede. Her evet. yer bak dört taraf yıkık, metruk binalar. Gördüğünüz gibi yani. devlet kendi vatandaşını hırsızın ve uşturucunun sağladığı. Biz hırsızın mahallece bu hırsızlardan şikayetçiyiz. Allah rızası karşı için Sayın e, Valimize sesleniyorum. Allah rızası için Sayın Valim be elinizden bekliyorum. Saygı duyuyorum sizlere hepimize. Gelin bu mikro binalar bir önce yıkın, bir çare yapın, bir el atın. Yani çocuklarımız korkudan çıkamıyor genç kızlarımız var. Bakın, kimse damdan yatamıyor, balkona çıkıp yatamıyor, kapının önünde oturamıyor. Hepsi, yani artık havalar da çok sıcak, insanlar sıcakta bunalıma giriyor. E dışarı çıkıp bir temiz hava alamıyorlar. İçeride mahkum kalıyorlar komşularım, bizleri hepimiz. Valla ben de aynı şekilde abi, ben de korku içindeyim. Çocuklarım şimdi ben çarşıya gideceğim, Oğlum gör anne hani gitme korkuyorum falan. E değişin bir cümle var, ne yapacağım? Çıkamıyoruz elimizden, korkudan. Damızda uyuyamıyoruz. Gece de kullanıyorlar değil gece, mi? Gece evet, sabaha evet, kadar, evet, sabaha gece, kadar. Gündüz gece gündüz geliyorlar. Gece gündüz kullanıyorlar. Bilmiyoruz yani kimlerde bilmiyor tanımıyoruz. Nereden tanıyoruz? He. Peki polis ya da bekçi herhangi geliyorlar, bir... Geliyorlar vallahi Allah, Allah, Allah var, var, Allah da geliyorlar. E onlar geliyorlar. Bunlar o sırada suçuyor. kimse yoktu. <gülüyor> evet. Gelen ana kaçıyor. Gelenen kadar kaçıyorlar. Siz şikayet ediyorsunuz. şikayet Evet. Geliyorlar, e, geliyorlar, kaçıyorlar. Evet. E, e, kaçıyorlar. onlar da bunu yani Allah var, geliyorlar. Ama ne yapacağız abi? Vallahi biz çok korkuyoruz. Allah rızası için bize yardım edin. Bu işin çözümü var. Yani. Devlet, Bir çözüm bulun. devlet yetkililer, bu şehrin yetkilileri, i̇şte görüyorsunuz buna Allah çözüm buluyor. Evet. Bunun çözümü, yani sizi zaten e, hırsızlarla... Bizim gücümüz, imkanımız olsaydı burada mı kalacaktı? Ama yok, ne yapacağız? Avdül Mahallesi'ne geldik. Burada Ustur. metruk binalar Ustur. var, arabe evler var. Bu metruk ve harabe evleri mesken edilen hırsız ve uyuşturucu bağımlıları mahalle için ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Aynı zamanda büyük bir tehlike de arz ediyor. Bir şehrin yapısı ve görünen yüzü o kentin insanına verilen değerin göstergesidir. Siz bir şehre nasıl yatırım yapıyorsanız, orada nasıl bir çalışma yürütüyorsanız, o şehrin insanına verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Yani iyi yönetilen bir şehirde 3-4 yılda bir asfalt yenilemeleri olmaz. 3-4 yılda bir kaldırım yenilemeleri olmaz. Aynı zamanda iyi yönetilen bir şehirde bir kentte harabe evler bulunmaz. Meskenler bulunmaz. Çünkü bu meskenler şu an bakın biz bayanları mahalleli sakinlerini dinledik. Yani bayanlar korku içerisindedirler. Çocuklarını tek başına evde bırakamıyorlar. Çarşıya kadar gidemiyorlar. Burada e, mahallenin bir özelliği olarak tandır ekmeği yapılıyor. Aynı. Mahallenin birisi tandır ekmeği yapıncaya kadar diğerleri kendi aralarında nöbet tutuyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyoruz? Şu an devlette hırsızlık ve e, madde bağımlılığı yasak değil mi? Bunun önlenmesi için... E, gerekli adımlar atılması gerekmiyor mu? Ama şu harabe evlerin, metruk binaların olması ve bunu birilerin mesken edinmesi dolaylı yönden aslında bu madde bağımına bir teşvik değil midir? Bunun için bir zeminin oluşturulması değil midir? Bunu size soruyorum. Yani e, bir genç düşünün. Zaten buranın, şehrin en büyük sorunlardan bir tanesi işsizliktir. Hele hele kenar mahallelerde işsizlik sayısı daha fazladır. 18-19 yaşındaki bir genç kendi kendine şunu diyorsa yani mahallenin ortasında merkezinde aleni bir şekilde gelip uyuşturucu kullanıyorlar, uyuşturucu satıyorlar, e iş imkanı bulamayan bir gence işte bir uyuşturucu bir madde satımıyla kolay para elde edebilme imkanı ve fırsatını bulmuş olmuyor mu? Kendi zihninde bunu düşündüğü vakit doğal olarak aslında bu madde bağımlılığına ya da hırsızlığa ya da suça bulaşmaya bir teşviktir. Hani devletin ya da yetkililerin, şehrin yetkililerin vazifesidir, vazifelerinden bir tanesidir. Kendi halkına refah ve yaşanılabilir bir kent anlayışı sunmak zorundadır. Bu anlamda mahallemizin şikayetleri var, Mahallemizi, mahalle sakinlerini dinledik, sorunlarını aldık. Buradan e, Siirt'in e, belediyesine e, vali beye sesleniyorum. Buradaki bayanlar eğer korku içerisindeyse, yani buradaki bayanları kendi eşiniz, kendi kızınız, kendi anenizin yerine koy. O yetkililer hangisiyse fark etmiyor. Eğer güven içerisinde değillerse, sizin güven içinde olmayınız e, olmanız ne anlamı ifade ediyor? Siz kendi evinizde. Kendi makamlarınızda, etrafınızdaki korumalarla çok güven içerisinde olabilirsiniz. Ama yönettiğiniz bir şehirdeki bir bayanın içinde korku varsa, onun çocuğunun gözlerinde, şu çocuklara bakarsanız korkuyu göreceksiniz. Onun çocuğunun gözlerinde korku varsa, sizin makamlarınızın, sizin yetkililerinizin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Evler birbirine bitişik, çarpık bir kentleşmenin olduğu bir şehirde yaşadığımız için, Dolaylı yönden aslında e, buradaki sorun hemen bitişindeki eve çok kolay sirayet edebiliyor. Ama mahallenin ortasında, bu meskenlerin ortasında şu harabe ev var, şu metruk ev var. E, ve hırsızlar, e, madde bağımları burayı mesken edinmişler. Mahalleye ciddi bir zarar veriyorlar. Yani mahallede bir korku, bir panik ortamı var şu an. Bunun bir an önce e, önlenmesi lazım. Eşyalarım çalındıktan sonra. Bakın gördün ki karbolalım orada. Evet. E, yatak, yorganlarım her şeyin üstündeydi. Tüpüm de oradaydı, büyük tüpüm. Gelip oradan çaldılar. Buradan geldiler ve oradan eşyalarımı çaldılar. Yani gündüz vakti geliyor. Her gidiyor. gündüz vakti geldiler. Bende ben şu an hiçbir eşya yok. Yatak, yorgan, ne bulduysa dolabını üstünden aldılar. Ee, piknik tüpüm, e, büyük tüpüm, e, sağla su yapımı, sahabi sever abiler bana getirmişti tüpü. E, ne bulduysa götürdüler. Sizin şehrinizin, yönetiminizin şehrin merkezinde gündüz vakti, Hırsızlar aleni bir şekilde, e, eşi olmayan bir bayanın evine giriyorlar e, ve emniyet güçleri maalesef e, buna çözüm olarak buraya bir kilit vurun diye. işi kapatıyor, işin üstünü örtüyor. Şimdi bu sizin yönetim anlayışınıza ne kadar uygundur, artık bu, bunu halk e, kendisi kararlıyız.